Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın 2. bölümünün son videosundayız. Fark atıyorum testi arkadaşlar. Sayfa numarası da 62. Tek sayfalık bir test ama zor bir test arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere fark atacaksınız bu soruları <gülüyor> çözdükten sonra. İlk sorumuzda vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Demiş ki bize... Aşağıdaki düzgün sekizgen düzenekte köşelerdeki dairesel hücrelerde sıfırdan ve birbirinden farklı A1'den A8'e kadar gerçel sayıları yerleştirilmiş. Şu düzende gidiyor A8'e kadar. A1 yani şuradaki sayı A3'den A2'nin farkının mutlak değeri. A2 sayısı A4 ile A3'ün mutla farkının mutlak değeri. a 3 de A5 ile A4'ün farkının mutlak değeri biçiminde devam ediyor bu sayılar. Pekala bunların hepsini bize söylemiş. A1, A2, A6'ya kadar olan sayıların toplamı A8-A2'dir diye de vermiş bize. Bakın o halde şuradaki eşitlikten yararlanarak ben şöyle bir olay yapabilirim. A1'den A6'ya kadar olanların toplamı var ya burada. Bak buraya A1, A2, A3, A4, A5, A6'nın toplamı mevcut zaten. Hepsini toplarsanız bunların mutlak değerlerinin toplamı yapar. Ve bu da bize A8-A2'yi veriyormuş. Demek ki benim mutlak değerlerim şöyle çıkıyormuş. Bak burası A3-A2 diye çıkıyormuş. Burası A4-A3 diye çıkıyormuş. Daha sonrası burası A5-A4 diye çıkıyormuş. Nokta nokta nokta. En sondaki de A8-A7 diye çıkıyormuş. Neden biliyor musun? Çünkü ben bunları toplarsam A3-A3, A4-A4, A5-A5 ve en son A7 birbirini götürür. Götürdükten sonra da geriye A8-A2 kalır. Tıpkı buradaki gibi. O halde arkadaşlar A8-A2 kaldı ya burada. Bu da neye eşitti A1'den A6'ya kadar olanların toplamına eşitti E peki güzel kardeşim bak A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 bunların hepsi zaten hepsi de A6'ya kadar olanların hepsi bize mutlak değerli bir sonuç verdiği için pozitif olmayacak mı? Pozitif olacak Dolayısıyla bu pozitifse demek ki A8, A2'den büyükmüş ki çıktığı zaman pozitif kalmış O halde birinci öncül doğru A8, A2'den büyük dedik Şimdi A4, A5, A6'nın toplamı A8 eksi A5'e eşit mi? Ona bakalım. A4 dediğimiz şey A6 eksi A5'ti. A5 dediğimiz A7 eksi A6'ydı ve A6 dediğimiz de A8 eksi A5'ti. A7'ydi özür dilerim. Bunları toplarsanız şu şekilde gidecekler ve A8 eksi A5'e eşit olacak. İşte bunların toplamı. Demek ki bu da doğru. Üçüncü öncülde ise A1 artı 2 A2 artı A3 eşittir A4 demiş. Bak şimdi sen buradaki A1'in aslına bakarsan şurada A3 eksi A2 olması gerektiğini biliyorsun. Yanına da iki tane A2'yi ekle demiş ve bir tane de üzerine bunun A3 eklersen bu A4'e eşit olur demiş. Bakalım oluyor mu? Eksi A2 ile 2 A2'yi toplarsanız bak burada A3 artı A3'ten iki tane A3 gelir. Artı bir tane A2 eşittir A4 demiş. Buradaki bir tane A3'ü karşı tarafa atarsanız A3 artı A2 eşittir. A4 eksi A3 gelir. E sen biliyorsun ki A4 eksi A3 dediğimiz şey bak burada da mevcut. A2 eşittir. Yani A3 artı A2 eşittir A2'dir dersen buradaki A2'ler birbirini götürür arkadaşlar. Şimdi şimdi A3 eşittir ne kaldı? Elimizde sıfır. Yalnız bunların hepsi sıfırdan farklı değil miydi? Farklıydı soruda vermişti. Dolayısıyla bu Eşitlik geçerli olduğu zaman A3 sıfır olduğundan bu öncülü yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Yani cevap C seçeneğinde verilmişti sevgili gençler. Geçtim 2'ye. Kırmızı ışıkta şekildeki gibi duran tır, kamyon, otomobil ve otobüsün uzunlukları sırasıyla X, Y, Z ve A birimdir demiş. Şimdi ben burada şunları göstermek istiyorum. Şu doğrusal. Bakın şurası da doğrusal. Otobüs otomobil doğrusal. Kamyon ve kamyonla tır doğrusal arkadaşlar. Buna göre A aşağıdakilerden hangisine eşittir? A neydi? Otobüsün boyunu sormuş bize. Bak şimdi şurayı sen bana bence söyleyebilirsin. Şu kısım yani e, şurası nedir? Y birim kamyondu. Z birimde otomobildi. Dolayısıyla şu kırmızıyla gösterdiğim bir yer. Y-Z'dir bu cepte. Şimdi otobüs A birimdi. Kamyonda X'ti. Bak otobüste kamyonun bittiği yer aynı. Başladığı yer farklı. Şu aradaki mesafe nedir o zaman? Bu aradaki mesafede x eksi a'dır. Yani şu mesafe ile şu mesafe birbirine eşit değil mi? Eşit. O halde ne diyeceksin sen? Hocam diyeceksin. Y eksi z ile demek ki x eksi a birbirine eşitmiş. Yani z eksi y ile a eksi x de birbirine eşit midir? Eşittir. Eksi ile çarptım. E bize a'yı sormuş. Eksi x'i bu tarafa zıplatırsan a eşittir. x artı z eksi y olur. Böylelikle bu da bize cevabı verir. Bakalım cevap ne demiş? X artı Z eksiye. Bakın X artı Z eksiye cevabımız denizi seçeneği olacaktı sevgili gençler. Devam edelim. Bir diğer sorumuz olan 3. soruyla. Aşağıda gerilmeden önceki boyu 4x artı 5 cm. Gerilince en fazla 12-2 cm olan bir lastik verilmiş. Bu maksimum uzunluğu. Bu lastik sağlam bir yapıştırıcı ile uçuca yapıştırılıyor. Lastik birleştirildikten sonra aralarında 11 cm olan iki çivi aşağıdaki gibi takılıyor Buna göre lastiğin ilk halinin santimetre cinsinden alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye sorulmuş Öncelikle lastik 11 burası 11 de arkası olmak üzere 22 cmmiş Gerilince veya gerilmeden buraya takıldığı tak takdirde O halde bu 22 cm gençler şöyle diyeceğiz Minimum 4x artı 5 cm'dir Maksimum 10x eksi 2 cm'dir Yani şöyle düşün Lastik şu ya Şöyle göstereyim lastik bu ya Bunu şu ucuyla şu ucunu birbirine bağlamışlar Şu şekilde bir görüntü oluşmuş Bunu da almışlar buraya geçirmişler Aslında olan bu Farklı lastikleri birbiriyle ucuca eklemiyorlar arkadaşlar Aklınıza öyle bir şey geldiyse ki Benim ilk okuduğumda gelmişti Böyle bir şey yok tamam mı? Sizin de aklınıza geldiyse diye söyleyeyim dedim Şimdi öncelikle şu kısmını çözecektik biz. 4x artı 5 22'den küçükse tabii ki 4x küçük veya eşittir. 10, 7 olacaktır. 4x bu şekilde kalsın 17'den küçük veya eşit. Ve arkadaşım bir de şu kısmı çözerim. O da 10x büyük veya eşittir 24 olacak. Buradan yine 4x elde etmek istiyorsam eğer ben bunu 2 bölü 5 ile çarparım. Bunu da 2 bölü 5 ile çarpacağız. Yani 48 bölü 5 gelecek bakın. Burası 48'i 5'e bölerseniz de 9 küsür bir sayı yapar. Yani arkadaşlar 2 bölü 5 ile 10x'i çarptığımız zaman 4x geliyor ya. 4x büyük veya eşit 9 küsürmüş. Ve arkadaşım 4x aynı zamanda 17'den de küçük veya eşitti. Şimdi gel gelelim şuna. Bize demişti ki bakın ne demiş. İlk halinin santimetre cinsinden neden 4x'i bırakmaya çalıştığımız sırada? çünkü 4x artı 5'ti benim lastiğimin ilk boyu dolayısıyla şuna 5 eklerseniz olay çözülecek gibi 17'ye 5 eklediniz 22 büyük veya eşittir 4x artı 5 yani lastiğin ilk boyu aradığımız kısım bu da büyük veya eşittir 9 küsür bir sayıya 5 eklerseniz arkadaşlarım 14 küsür bir sayı yapacaktır şimdi burada 4x artı 5 yani lastiğin alabileceği ilk lastiğin ilk boyunun alabileceği ilk değer 15'tir 16'yı 17'yi nokta nokta nokta 22'ye kadar alabilir. Burada kaç tane tam sayı değeri var? 22'den 15'i çıkarıp 1 ekleyeceksiniz. Bu da bize 8'i verir. Cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz 4. soru. 4. soruyu daha önce öncesinde çözdüm. Ve daha öncesinde çözdüğüm için biraz bize e, fazlaca yer gerektiğinden o yüzden arkadaşlar ben şu kısmı şöyle beyaza boyayım. Tamam mı? Çözümümüzü buraya yapalım Evet mis gibi oldu bakın tertemiz <gülüyor> Şekildeki eşitsizlik düzeneğinin çalışma prensibi aşağıdaki gibi verilmiş Bakın bunlar böyle saat yönünün tersine dönüyor şu tarafa doğru Bu da saat yönünün tersine dönüyor aynı şekilde Ortadaki de saat yönünde dönüyor Ortadaki her döndüğünde 180 derece bunlar 90'ar derece dönüyor arkadaşlar 90'ar derece döndüğü için her adımda bakın şuradaki şuraya geliyor buradaki buraya geliyor diyebilirsiniz Çalışma prensibimiz çalışma mantığımız bu Burada oluşacak tüm eşitsizliklerin demiş çözüm aralığı nedir? En dar çözüm aralığı nedir? Şimdi öncelikle ilk eşitsizliği zaten bize vermiş. Bak bir kere x, x yapar. Eksi bir kere 3, üç. eksi 3'tür. Küçüktür 5x artı 14. 5x artı 14 dedik. Daha sonrasında x'i bu tarafa attınız 4x. Şu şekilde küçüktür işaretini koydum 14'ü karşı tarafa attım Eksi 17 geldi demek ki buradan x büyüktür Eksi 17 bölü 4'müş bu cepte Şimdi geçeceğiz ikinci eşitsizliğe İkinci eşitsizlik için birazcık kafa yoralım Her adımda birazcık daha fazla kafa yormamız gerekecek Şimdi bu bu tarafa doğru dönüyorsa 2 buraya gelecek arkadaşlar Burası 2 olacak 4 de şuraya gelecek Yani böylelikle hangi eşitsizlik oluşur 4x eksi 2 Şu da 180 derece döneceği için Büyüktür olur daha sonrasında şurası da 6x ve 2 kere 8'den 16 olur. Şimdi 4x'i bu tarafa salladım 2x. 16'yı diğer tarafa aldınız ne oldu? Eksi 18 mi oldu? 2x eksi 18'den daha küçükse demek ki x küçüktür eksi 9 diyebiliriz. Bu da ikinci eşitsizliğimizin değer aralığıydı. Şimdi geçelim 3'e. Bak şimdi olay şu. Birinci eşitsizlikten sonra yani şundan sonra. Bunlar 180 derece yer değiştirmedi mi değiştirdi o zaman 3 buraya gelecek 1 buraya gelecek demek. O halde yazıyorum bakın yine eşitsizliği 3x-1 şurası yine aynı olacak çünkü 180 180 dönüyordu küçüktür dedim 7 buraya 5 buraya gitti yani 7x artı 10 dedik bu seferde ve 4x burada neyden büyük oldu Eksi 11'den yani x de o halde Eksi 11 bölü 4ten daha büyük oldu ve artık kaldı bir tane eşitsizliğimiz. Az öncesinde ne demiştim? İlk döndükten sonra bunlar nasıl bir hal alıyordu? Bu Burası 2 oluyordu. Burası 4 oluyordu. Şurası 8 oluyordu. Burası 6 oluyordu. Şimdi ise yine bu sefer tam zıttı olacak. Çünkü bir tek o kaldı. O halde 2'yi buraya alacağız. 4'ü buraya alacağız. Yani 2x-4. Ee, şurası az önce büyüktü. Yine büyüktür olacak. Çünkü en son küçüktü. Şimdi büyüktür'ü gösterecek. 6x artı 16 değil. Bunları da yer değiştiriyorduk. Değil mi? De yer değiştirmemiş halini yazdık 8x artı 12 dedik sevgili arkadaşlar pekala bir de bir de bunu çözeceğiz 6x neyden küçük olmuş oldu eksi 16'dan her iki tarafı 2 ile sadeleştirirseniz eksi 8 büyüktür 3x yapar ve böylelikle x küçüktür eksi 8 bölü 3 gelmiş olur şimdi en dar çözüm aralığı sorulmuştu eksi 17 bölü 4'ten büyük demiş eksi 11 bölü 4'ten büyük demiş şu daha büyük olduğu için arkadaşlarım Eksi 11 bölü 4'ten büyük olan her sayı zaten eksi 17 bölü 4'ten büyük olacaktır. Demek ki ben hangisini alacağım? Bunu. Eksi 9'dan küçük demiş. Eksi 8 bölü 3'ten küçük demiş arkadaşlar. Eksi 8 bölü 3'ten küçük olan her sayı e, bakalım. Ha Tamam sıkıntı yok. Bunları aslında bakarsanız bu şekilde düşünmek yerine şöyle yapsanız daha mantıklı olacaktır. Hemen gösteriyorum sizlere. Birazcık vakit kaybettirdim kusura bakmayın. <gülüyor> Şimdi bunları küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. Bakın eksi 17 bölü 4 burada olsun. Tamam. Eksi 17 bölü 4 eksi 4 küsürü bir sayıdır. Eksi 11 bölü 4 de şurada olsun. Bu da 3 küsürü bir sayı. Eksi 3 küsürü bir sayı. 8 bölü 3 arkadaşlar. 8 bölü 3 ile 11 bölü 4'ü kıyaslayacak olursanız bunu 4 ile, bunu 3 ile genişlettiğiniz takdirde şu daha büyük olacaktır. Eksi 8 bölü 3 yani eksi 8 bölü 3 o zaman nerede? Şurada. Daha büyük olduğu için 0'ın sağında. Daha sonrasında bir de eksi dokuzumuz kaldı. Eksi dokuz tabii en solda olacak en küçük olduğu için. Şimdi bir tanesi demiş ki bana eksi dokuzdan daha küçüktür demiş yani şu taraf. Öteki de demiş ki eksi sekiz bölü üçten daha küçüktür demiş yani şu taraf. Tamam mı? Daha sonrasında bir tanesi demiş ki eksi 17 bölü 4'ten daha büyüktür demiş. Yani şu taraftadır demiş. Eksi 11 bölü 4'ten büyük demiş. Yani hop şu taraf. Şimdi bize en dar, dar aralık sormuştu. Bak eksi 8 bölü 3'ten küçük ve eksi 11 bölü 4'ten büyük olduğu için en dar aralık şurasıdır. O halde cevabımız da eksi 11 bölü 4 ile eksi 8 bölü 3 açık aralıktır diyebiliriz sevgili gençler. Evet videomuzun ve fark atıyorum testinin sonuna geldik. Ve artık 3. bölüme, yani üstlü ifadeler, köklü ifadeler ve çarpanlara ayırmanın olduğu kısma geçebiliriz. Çok tatlı birbirinden güzel sorular var bu bölümde de. O bölümde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.